Ani bir sorun çıktığında işte televizyonu kumandaya alıp o gün karısının yüzüne hiç bakmayıp kafasına göre bir erkek takıldığında karşı taraf bir patlama anında eski defterleri de açıyor. Erkek bunu bilmeli ve e, karşı tarafın patlamamasına müsaade etmemeli. Hemen bana yarım saat yeter. Beni gülüm bekliyor, aşkım bekliyor, canım bekliyor. Bütün gün bekleyenler oluyor. Zaten bayanlar bütün gün eşlerini hayal ediyor.